Aşır dolar 17,40 euro 10,25 17 ,55 euro 55,6 95,5 euro 30, borsadaki nokta 382 ve bitcoin 21.27'ine günü yükselişle kapattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa lideri Macron görüştü. İstanbul'da koordinasyon merkezi kurulması ele alındı. Twitter'ın açtığı dava sonrası Elon Musk dava hazırlıkları için 2023'e kadar süreçleri hala yavaş çek kavgası nişanları berbat etti. Ağabeyi ve kuzenleri bıçaklandı. Gaziantep'te güpe gününüz vakti hırsızlık yaşanın vinçle sökerek çaldılar. Fransa'daki orman yangınının bilançosu ağır oldu. 7.300 hektar arazi kül oldu. Abdullah'ı evet kilitleri gibi yaşındaki genç kız Harşaplı alt katta inmeye çalışırken 10. kattan yere çakıldı. Havalimanındaki karşılama dikkat çekte Sotü Prensi, Serman, Bahreyn'li Varyat Prensi İsa Al Harife'yi bunundan öptü. Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu değerli izleyenler. Provaya bornozda çıkan Hülya Avşar yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum dedi. Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor. Olimpiyo Murutan rakip takıma gitti değerli izleyenler. Bu, ve bu haberimize özetini sonra geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.